Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Metin Yayınları, TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üniversitede 24. Testteyiz. karma testteyiz arkadaşlarım. Sayfa numaraları 152 ve 153. İlk sorumuzla başlayalım. ABC ardışık çift doğal sayılarmış. <gülüyor> A küçük, B küçük, C. Ve 3, B eşittir 6 çarpı, C eksi A. Bir kere bunlar çift doğal sayı oldukları için C'den A'yı çıkardığımız takdirde 4 kalır. 6 kere 4 bize 24'ü verir. 3B 24 ise B8'dir. Şimdi B8 ise A otomatikman 6'dır. C de otomatikman 10'dur. İşte bunların toplamı sorulmuş. 3 kere 8'den 24'ü bulabiliriz. Cevabımız D seçeneğiydi. Devam ediyorum ikinci soruyla. Bir doğal sayının bazı rakamları silindiğinde kalan sayıya silik sayı denir. Örneğin 3 basamaklı 347 sayısının. Onlar basamağındaki rakam silinirse yani 4 silinirse... 37 sayısı kalır. Bu sevgili arkadaşlarım, silik sayı iki basamaklı 37 sayısıdır. 4 basamaklı bir doğal sayının birler ve onlar basamandaki rakamlar şimdi şöyle, 4 basamaklı bir sayıyı birler ve onlar basamağını sildiğiniz takdirde sevgili arkadaşlarım, oluşan silik sayı yani şurası, yüzler ve binler basamandaki rakamlar silinince oluşan silik sayıya eşit oluyormuş. Yani şöyle. Şimdi şunları ve şunu ve şunu siliyoruz ya. Yüzler ve binleri silersek de aynısı oluyor diyor. Yani o zaman şöyle düşüneceğiz biz. Mesela bu dört basamaklı sayı şuraya yazalım. AB sayısı kalıyor. Bunları silince de AB sayısı kalıyormuş. Yani bu sayı böyle. Dört basamaklı bu sayıda hangi rakam silinirse silinsin oluşan sayı 9 tam bölünüyor. 111 ile tam bölünmemekteymiş arkadaşlar. Pekala şimdi bu ABAB 4 dört basamaklı sayısı aslına bakarsanız. Şununla şunu toplarsanız sevgili arkadaşlar. 1010 tane A yapar. B ile şuradaki B'yi toplarsanız da çözümleyerek topluyoruz tabii ki 101 tane B yapacaktır ve 101 parantezinde 10A artı B'dir. Yani aslında bakarsanız 101 çarpı AB 2 basamaklı sayısından bahsedilebilir burada. Pekala şimdi bu sayımız sevgili arkadaşlarım 9'da tam bölünüyor 111 ile tam bölünmüyor ki zaten şu an 101 olduğu için burası 111 ile bölünmeyecektir. AB iki basamaklı sayısının 9'da bölünmesi şartını arayacağız. 4 basamaklı bu doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle öncelikle buradaki e, AB iki basamaklı sayısının rakamları toplamı 9'un katı olduğu için 9 olabilir. Tamam? Rakamları toplamı 9 olabilir A ile B'nin toplamı. E şimdi A ile B'nin toplamı 9'sa e bunun bunun toplamı da 9 olacak. O zaman bizim tamamının toplamı 18 olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum üçüncü soruyla x, y ve x artı y asal sayılar olmak üzere ki burada aklımıza ilk 2, 3 ve 5 geliyor arkadaşlar. Y büyüktür x için her zaman doğru olan soruluyor. Şimdi mesela y x'ten büyük evet 3, 2'den büyük için 3 eksi 2 asaldır demiş her zaman doğru değildir. Çünkü 1 geliyor 1 asal değildir. x kere y çifttir denilmiş arkadaşlar. Burada 2 kere 3 çift geliyor 6 geliyor. Pekala o halde doğru x üzeri y ve y üzeri x tektir. Şimdi x üzeri y, 2 üzeri 3'ten 8, 3'ün karesi de 9, topladığınız 17 geldi. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani cevap e şıkkında verilmiş arkadaşlar. Devam. Dördüncü soru. ABC, rakamları birbirinden farklı, 3 basamaklı bir doğal sayı. Bakın rakamları birbirinden farklıymış. ABC'nin 9'da bölümünden kalan a, o zaman şunu söyleyebilirim ki, b artı c kesinlikle ama kesinlikle 9'un katı. Çünkü B artı C 9'un katıysa kalan sadece A olur. Rakamları toplamından bahsediyoruz. ABC'nin 5'te bölümünden kalan B'ymiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 5'te bölümünden kalan elde edebilmek için ne yapıyoruz? C'ye bakıyoruz. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Örnek veriyorum. C 8 ise 8'in 5'te bölümünden kalan 3 olduğu için B 3 olur. Yani aralarında 5 fark olacaktır. O halde ben şunu söyleyebilirim. C sayısı. B sayısından 5 fazladır diyebilirim Pekala ABC'nin 4te bölümünden kalan da aymiş yani BC2 basamaklı sayısının 4'e bölümünden kalan da burada bize a rakamını veriyormuş sevgili arkadaşlar ABC'nin 6 ile bölümünden kalan soruluyor bize şimdi öncelikle C eşittir b artı cydı bunu biliyoruz C= eşittir b artı c ise mesela ben burada bunu 0 seçersem bu 5 olur bunu 1 seçersem 6 olur 2 seçersem 7 olur, 3 seçersem 8 ve 4 seçersem burası 9 olacaktır. Şimdi BC 2 basamaklı sayılarına bakalım. 0, 5 basamaklı sayı değildir. 16 2 basamaklıdır, 16. 27 iki basamaklıdır, 38 2 basamaklıdır ve 49 2 basamaklıdır. Burada BC adaylarını bulduk şu an. Bunu 4'e böldüm, kalan 0. Bunu 4'e böldüm sevgili arkadaşlarım, kalan 3 oldu. Bunu 4'e böldüğünüz kalan 2 oldu. Bunu 4'e böldüğünüz kalan 1 oldu. Bunlar da A adayları. Çünkü 4'e bölümden kalan A'ydı. Unutmayalım. Şimdi şu sayının da 9'da bölümden kalan A'ydı arkadaşlar. Mesela biz burada A'yı 0 bulduk ya A 0 olamaz. A 1, 2 veya 3'tür. Şimdi o halde ABC sayısını düşünüyoruz. ABC sayısını düşünüyoruz. ABC sayısı için eğer 3 ise 327 yapar bakın. 327. Eğer 2 ise 227 yapar. 1 ise de 149. Şurası 238 aslında özür dilerim. Şurası 238 arkadaşlar. 238, 149. Şimdi şunu 9'da bölümünden kalan 3, evet A'yı veriyor. Bunun 9'da bölümünden kalana bakmamız gerekiyor. 9'da bölümünden kalan da bu arada şurada bir hatamız mı var diye düşünüyorum. 3'e 8 değil arkadaşlar burası özür dilerim. Ee, yanlış bir şey yapmış mıyız acaba? Yok yapmamışız. Zaten 9'un katı olanları seçecektik. Seçmemişiz. Şu ikisi 9'un katı. 3 ile 8'in toplamı 9'un katı değil. B, B artı C 9'un katı olacaktı. 4 ile 9'un toplamı 9'un katı değil. Demek ki bizim sayımız 327. İşte bu 327'nin 6 ile bölümünden kalan soruluyor. 5 defa var. 30 çıkardınız. 2 27'nin içerisinde 6, 4 defa var. 24 çıkardınız. 3 kalan kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Yani 4. sorumuzun cevabı D seçeneğiymiş. Güzel soruydu mesela Beşinci soru AB ve BA ki basamaklı doğal sayı olmak üzere dik kenarları AB ve BA santimetre olan bir kartondan 10 tanesi her komşu ikisinin iki köşesi çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiş arkadaşlar yan yana şu şekilde konulmuş. Oluşan şeklin çevresi de 444 santimetre olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi AB ve BA sevgili arkadaşlar bunların kenarlarıydı. mesela şurası AB ise burası BA olsun. 10 tanesi birleştiriliyorsa şurada 10 tane AB var. 10 tane de burada 20 tane AB, iki basamaklı sayımız var. Artı BA ve BA olmak üzere 2 tane de BA'mız var ve bunların toplamı 444'müş. Şimdi 2'ye bölerek başlayalım. 10 çarpı AB eşit artı bir tane de BA'mız var. 222 yapar. Çözümlerseniz eğer şurası 100A artı 10B yapacaktır. Artı şurada da 10B Artı bir tane A'mız var ve burası da 222'ymiş dedik. 100A ile A'yı topladınız. 101A artı şurayı da toplarsanız 20B gelir. Eşittir 222. Şimdi ben burada tek bir ihtimalle A'yı 2, B'yi de 1 seçmek mecburiyetindeyim. Çünkü burası 202, 20 daha 222 yapar. A 2'ymiş, de 1'miş. Alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi B1 ise bakın şurası 12 olur. Şurası da AB'ydi ya, bu da 21. 21'den kaç tane vardı? 10 tane. Yani 210 olur burası. 12 ve 210. Bunları çarparsak alanı buluruz. 210 var 12'yi çarpacağız arkadaşlar. 2 ile çarparsanız 420, 1 ile çarparsanız 210. Toplarsanız cevabı bulursunuz. 0252 2520 bize alanı verecekti. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı. Beşinci sorumuz. Devam. Altıncı soru. Altıncı sorumuz için şu kısmı silelim arkadaşlarım. AB2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere... İki basamaklı AB sayısı kutucuğun içerisine girdiği takdirde AB 2 basamaklı sayısından bunun rakamlarının çarpımı çıkarılıyor ifadesi tanımlanıyor. Buna göre 10'dan başlıyor 99'a kadar olan toplamın değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi biraz meşek katli bir soru o yüzden dikkatli demede fayda var. 10'dan başlarsanız 10 eşittir yani onun içerisine alırsanız eğer şöyle diyelim bu 10'dan rakamları çarpımı yani 1 kere 0'ı çıkarırsanız 10 dersiniz. Daha sonrasında 11 olursa 11'den 1 kere 1'i çıkardınız yine 10 geldi. 12'den 1 kere 2'yi çıkardınız yine 10 geldi. Bu nokta nokta nokta artık 19'dan 1 kere 9'u çıkarırsanız eğer yine 10 gelecektir. Bunların da toplamı bize sevgili arkadaşlarım 10'dan kaç tane var? 10 tane var o zaman 100'dür. Şimdi iki'lere geçersek yani 2 ile başlayanlara geçersek 20 diyelim. Maviyi de alalım karışmasın. 20-2 kere 0 bize kaçı verir? 20'yi verir. 20 21 eksi 21 eksi, 2 kere 1 bize 19'u verir 22 eksi 2 kere 2 bize sevgili arkadaşlarım 18'i verir bu da nokta nokta nokta diye gidersek en son 29 eksi, 2 kere 9 dersek 29'dan 18'i çıkardınız ve 11'i buldunuz şimdi bunları nasıl toplarız 11'den 20'ye kadar dikkat dinleyin 10 tane sayı var ya ilkiyle sonuncusunu toplayın 31 5 ile çarpıyorsunuz bu da bize 155'i veriyor tamam çünkü 10 tane sayı olduğu için ardışık. ikişerli gruplar halinde topladığımız takdirde bakın şunun da şunun toplamı bize 31'i verir. Bunun bir üstünde 12 vardı. 19'da 12'nin toplamı da bize 31'i verir. Bu şekilde 5 tane 31 elde ederiz. Tamam güzel 155'i bulduk. Şimdi 3'lere bakalım. 30 eksi 3 kere 0 dediniz. Bu bize 30'u verdi. 31 eksi 3 kere 1 dediniz. Bu da sevgili arkadaşlarım 31 eksi 3'ten 28'i verir bize. 32 eksi 3 kere 2 derseniz 26'yı verir. Nokta nokta nokta dediniz. 32 bu değil 39 3 kere 9 27 yapar. Çıkarırsanız da burada ne gelir arkadaşlarım? 12 gelir. Şimdi ikişer ikişer azalarak 12'ye kadar gelmiş. 10 tane sayı var burada. 30'da 12'yi topladınız. 42 o zaman bunun da sonucu 42 kere 5'tir. Yani 200 şurayı düzgün yazalım. 42 kere 5 de bize 210'u verir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne şu? Buradan buraya 55 artmış. Buradan buraya 55 artmış. Her bulduğumuz 55 artacak o zaman. O zaman biz bir de gelin 9'lara bakalım. Çok uğraşmayalım. 5'er 5'er artı artı gidiyor. Biz bunların toplamını bulacağız çünkü. 9'lara bakacak olursanız nokta nokta nokta diyelim. 90-9 kere 0 bize 90'ı verir. Hemen son terimini bulalım bir de. 99-9 kere 9. 99'dan 81 çıkarsa 18'i verir. İlk terimle son terimi topladınız 108 108'i 5 ile çarptınız da sevgili arkadaşlarım son toplayacağımız sayı 55'er 55'er artan sayılarda Şimdi e, burada onlardan başlayıp 90'lara kadar gittiğimiz için 9 tane terim var terim sayısı bölü 2 çarpı son terim 540 ilk terim 100 oldu arkadaşlar olay bu Pekala o zaman 9 çarpı bakın şurası 640 yapar 642'ye bölerseniz 320 gelir 9 kere 320 de 2700 artı 180'den bize 2880'i verir. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Evet 152. sayfamızda bitirdik. Geçtik 153. sayfamızda 7. sorumuz. N2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere K'in X ifadesi şuymuş. X doğal sayısının en doğal sayısına bölümünden kalan. X'in N'ye bölümünden kalan anlamına geliyormuş. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. ABC, CAB ve BCA 3 basamaklı sayıları için... <gülüyor> ABC'nin B, 4'te bölümünden kalan 3'müş arkadaşlar. C, A, B'nin 5'te bölümünden kalan 0'mış. Şimdi bunlar 3 basamaklı sayılarda Demek ki o zaman B kesinlikle ama kesinlikle 5. Niye 5? Çünkü 0 olursa 0'la başlayan bir 3 basamaklı sayıya ihtiyacımız olacak. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla B5 bakın şurası. A, 5, C'dir. İşte bu 3 basamaklı sayının 4'te bölümünden kalan 3'se. Sayının son iki basamağının 4'te bölümünden kalan da 3'tür demek. 50 küsürlerde olup da eee 4'te bölümden kalan 3 olan hangi sayılar var diye bakacağız. Bunlar arkadaşlar 51 olabilir. Yani A51 olabilir. A55 olabilir ve 4 daha eklerseniz A59 olabilir tabii ki. Pekala şimdi burada rakamları birbirinden farklı demiş mi demiş bakın birbirinden farklı. O zaman A55 tabii ki olamaz. Bu A51 veya A59'dur. Yani C dediğimiz sayı ya 1'dir ya da 9'dur. Şimdi karşımıza iki türlü ihtimal çıkacak. Ben B'nin kesinlikle 5 olması gerektiğini buldum. B5, C1 ise bir de B5, C9 da diye ihtimallerimiz olacak arkadaşlar. Bu ihtimalleri değerlendireceğiz şimdi. A'yı bulacağız yani. BCA'nın C, 9'da bölümünden kalan 7 demiş. Şimdi BCA sayımız burada 510 A'dır. Ya da sevgili arkadaşlarım 590 A'dır. Bunun 9'da bölümünden kalanın 7 olması için uğraşıyoruz. 9'da bölümünden kalan 7 olabilmesi için 5'te 1'i topladığımız 6. 7 kalanını vermesini istiyoruz ki 9'un üzerine 7 eklerseniz sevgili arkadaşlarım 16 yapar Bunların toplamın 16 olabilmesi için A'nın 10 gelmesi şart Ama A bir rakamdı Ya hocam 1, 1 olabilir işte toplamı 7 yapıyor 9'da bölümden kalan da 7'dir ama Rakamları birbirinden farklı değil O halde bu ihtimal eledik geçtik sağdakine 9 zaten 9'un katı O halde ben A'yı 2 seçersem Bakın 5 ile 2'nin toplamı Böylelikle 9'da bölümden kalanı 7 verir yani o halde A2'ymiş, B5'miş, C'de 9'muş arkadaşlar. Bunların çarpımı bize 90'ı verir. 90'ın 7 ile bölümünden kalanı merak ediyoruz şimdi 90'ın 7 ile bölümünden kalan da sevgili arkadaşlar 6'dır. Çünkü 84 tam bölünür 7'ye. O halde cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz 7. sorumuz için. Güzel soruydu. Devam ediyorum 8. soruyla. Fibonacci dizisi ilk 2 terimi 1 olan ve daha sonraki terimleri kendisinden önceki sonraki terimin toplamı şeklinde yazılabilen bir dizidir. Mesela burada 1, 1, ilk iki terim 1, 1 ile 1'in toplamı 2, 2 ile 1'in toplamı 3, 3 ile 2'nin toplamı 5, 3 ile 5'in toplamı 8, 8 ile 5'in toplamı 13, 8 ile 13'in toplamı 21 gibi devam edecek. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere Fibonacci dizisinin ikisinci terimi anlamına geliyormuş bu. Bu da sevgili arkadaşlarım Y üzeri Fibonacci dizisinin 2 terimi ifadesinin değerine eşitmiş. Örneğin... 3, 4. Şimdi Fibonacci dizisinin 4. terimine bakacağız arkadaşlar. Şöyle silelim şurayı. Fibonacci dizisinin 4. terimi burada 3'tür. Dolayısıyla 3 üzeri 3'ten 27'ye eşittir bu. Fibonacci dizisinin 6. terimi 8'dir. Dolayısıyla burası 2 üzeri 8'den 256'dır diyoruz. Şimdi Fibonacci dizisinin 7. terimi lazım bize. Hemen şuraya bakıyoruz. 4, 7. terim 13. Dolayısıyla burası neymiş? 9 üzeri 13'müş arkadaşlar. Bölü. Burası da 27 üzeri k ve bize 9'u verecek. Şimdi öncelikle Şöyle diyeceğiz. 9 dediğimiz şey 3'ün karesidir. Yani şurası 3 üzeri 26 yapar. Bunu ben 27 dediğimiz şeyle 3 üzeri 3'tür. 3 üzeri 3'ün 3 üzeri 3'ün. Burada K dediğimiz şey Fibonacci dizisinin k.ıncı terimi olacak. Fibonacci dizisinin k.ıncı terimi diyelim. Eşittir. 3'ün karesinin eşit olacak. Şimdi 3 üzeri 26'yı neye bölersem 3'ün karesine eşit olur. Tabii ki 3 üzeri 24'e. 3 üzeri 24'e. Yani burası kaç olacakmış? 24. Pardon. 3 ile şunun çarpımı kaç olacakmış arkadaşlar? 24 olacakmış. 3 kere K'nıncı terimin çarpımı 24 ise K'nıncı terim 8'dir. 8 kaçıncı terim arkadaşlar? 6. terim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. terim. O halde K değerimiz kaç olacakmış bizim? 6 olacakmış sevgili arkadaşlarım. 8. sorumuzun cevabı da Adana seçeneği demiş olduk. Geçtim 9'a. Bir miktar topun her biri üzerine birer tane iki basamaklı sayı yazılarak bir torbaya atılıyor. Ali Burak ve Can Esim'i 3 arkadaş torbadan Birer tane top çekiyor. Pekala. E, herkes kendi çektiği topun numarasına bakıyor. Diğerlerinin çektiği topun numaralarına bakmıyor. Üçü de birer top çektikten sonra aralarında şöyle bir konuşma geçiyor arkadaşlarım. <gülüyor> Ali demiş ki benim çektiğim topun üzerinde yazan sayının 3 tane pozitif tam sayı böleni vardır demiş. Şimdi Ali'nin 3 tane pozitif tam sayı böleni var çektiği topun. Bir sayının 3 tane pozitif tam böleni olabilmesi için o sayı sevgili arkadaşlarım bir asalın Karesi olmak zorunda. Ali böyle bir sayı çekmiş. Neden asalın karesi? Çünkü şunu bir artırdığınız zaman zaten 3 yapar. Tamam. Burak'a bakıyoruz. Burak demiş ki o halde ben Ali'nin çektiği topun üzerindeki yazan sayıyı buldum demiş Burak. Can da diyor ki bu durumda benim çektiğim topun üzerindeki sayı sizin çektiğiniz topların üzerindeki sayıların toplamıdır denilmiş. Bu durumda benim çektiğim topun üzerindeki sayı sizin çektiğiniz topların üzerindeki yazan sayıların toplamı. Tamam güzel. Buna göre Ali, Burak ve Can'ın çektikleri topların üzerindeki e, sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım birer tane iki basamaklı sayı yazılarak torpaya atılıyordu bakın. Yani bizim sevgili arkadaşlar üç tane topumuz var. Üç tane topun üzerine iki basamaklı sayılar yazdık. Bunlar da üç tane top çekti. Şimdi burada anahtar yer neresi diye düşünecek olursak Burak diyor ki o halde ben Ali'nin çektiği topun üzerinde yazan sayıyı buldum diyor. Şimdi Ali'nin Çektiği yazan, çektiği topun üzerinde yazan sayı ne olabilir? İki basamaklıydı ya. 5'in karesi olabilir 25. 7'nin karesi olabilir 49. Yani 11'in karesi yani asalın karesi 121 olur. iki basamaklı olmaz. Yani Ali'nin çektiği topun üzerinde ya 25 yazıyor ya da 49 yazıyor. E şimdi Burak şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Aa diyor ben Ali'nin top, e, topun üzerinde yazan sayıyı buldum diyor. Nasıl bulabilir? İki tane ihtimal verken nasıl bulabilir? Demek ki Burak da bunlardan birini çekmiş. Mesela Burak 25'i çekmiş. İki basamaklı sadece 49 kaldığı için geriye. Demek ki Burak'ınki de 49'muş. O zaman Can da bunların toplamıymış. Vermiş o tiyoyu. Bunların toplamı ne yapar peki? 74 yapar. İşte Ali Burak Can'ın çektikleri topların üzerindeki sayıların toplamı. Şurada zaten 74 yapıyordu. 74 de burada var. 148 yapar. Cevap D seçeneği olur. Çok güzel soruydu. Devam ediyorum. 10. sorumla sevgili arkadaşım. Bir sayının a eksi ile çarpımına sayının a katlanışı denir. Örneğin 5 sayısının 2 katlanışı demek 5'i 5 eksi 2 ile çarpmak demektir. 15'tir. İşte burada sevgili arkadaşlar 15, 5'in 2 katlanışıdır. X pozitif sayısının a katlanışı yani X çarpı X eksi a. Y pozitif sayısının b katlanışına yani Y çarpı Y eksi b'ye eşitmiş arkadaşlar. Bu sırada X artı Y de a artı b'ye eşitmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar şurada x-a x, ve y-b'lerimiz olduğu için şu a'yı bu tarafa gönderelim bir kere. x-a x, eşittir. Bakın y'yi sağ tarafa gönderirseniz b-y olur. Şimdi şurada x-a x, gördüğümüz yere b-y yazılabilir tabii ki. x çarpı b-y eşittir. Y çarpı y-b dedim. Bakın b-y ile y-b birbirinin eksilisi. Dolayısıyla ben bunları götürürsem başına bir eksi kalır. Eksi x eşittir y. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. X pozitifmiş, y de pozitifmiş. X de y de pozitifse böyle bir şeye imkan yok. Demek ki sevgili arkadaşlarım bu eşitliğin bir tarafı mutlaka sıfır olmalı. Bir taraf mutlaka sıfırsa şunu söyleyebiliriz. Mesela burada x sıfır olamaz pozitif, y de sıfır olamaz pozitif. O zaman x a kesinlikle ama kesinlikle sıfır. Bir de y b kesinlikle ama kesinlikle sıfır. Yani x a'ya eşit, eşit, y de b'ye eşit. Y'nin b'ye eşit olduğu bilgisi verilmemiş ama X'in a'ya eşit olduğu bilgisi verilmiş. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet 153. sayfamızın da çözümünü bitirdik. Sonraki videolarda özellikle fark atıyorum videosunda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla da lütfen unutmayın.